Çoğu fizik kitabı yeryüzüne yakın bir yerde yer çekimi kaynaklı ivmenin 9.81 metre bölü saniye kare olduğunu söyler. Bu yaklaşık bir değerdir ve bu videoda bu rakamın Newton'ın evrensel çekim kanununu kullandığımızda elde ettiğimiz bir değer olup olmadığına bakacağız. İki nesne arasındaki çekim gücü ya da iki nesne arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü eşittir. Evrensel çekim sabiti, çarpı nesnelerden birinin kütlesi, çarpı diğer nesnenin kütlesi, bölü iki nesnenin merkezlerinin birbirine uzaklığının karesidir. Öyleyse bu evrensel çekim kanunu, yer çekimine bağlı ivmenin yeryüzünün üstündeki bir cisim için ne olduğunu anlamak için kullanalım. Burada g var, dünyanın kütlesi var, onu şurada bulmuştuk. Dünyanın yarı çapında kullanacağız ki bu da Dünya'nın yüzeyi ile merkezi arasındaki mesafedir. Bu da bize kuvvetinin büyüklüğünü verecektir. Biz, ivmenin büyüklüğünü anlamak istiyoruz. Aslında o işte budur. Buraya vektör olarak yazmadım. Dolayısıyla bu sadece ivmenin büyüklüğüdür. Eğer ivmeyi yazmak isteseydik, bu bağlamda aşağı ya da Dünya'nın merkezine doğru bir vektör olarak belirtirdik. Ama ivmeyi bulmak istiyorsak, Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme olduğunu hatırlamamız gerekir. Ve ivmeyi bulmak için de eşitliğin iki tarafını da kütle ile böleriz. Yani kuvvet bölü kütle eşittir ivme. Ya da isterseniz kuvvetin büyüklüğünü alırsınız ve kütle ile bölerseniz ivmenin büyüklüğünü bulursunuz. Bu şuradaki sayı büyüklüktür. Dolayısıyla eğer yerçekimden kaynaklanan ivmeyi bulmak istiyorsak, bunu Dünyadaki yerçekimi gücü cinsinden yazmamız gerekir. Evet, şuraya yazalım. Bu dünyadaki kütledir. Şuradaki de dünyadaki diğer bir kütledir. Şimdi, yerçekimi kaynaklı ivmeyi istiyorsak, bu kuvvetten etkilenen kütle ile aynı işlemi yapmalıyız. Bu da dünya üzerine duran ve bu kuvvet tarafından ivmelendirilen cismin kütlesine bölebiliriz. Buradaki formülde bu diğer kütledir. Şimdi her iki tarafı da bu kütle ile bölelim. Bu bize kütle üzerindeki yer çekiminden kaynaklanan ivmenin büyüklüğünü verecektir. Yani bu yer çekiminden kaynaklanan ivmenin büyüklüğüne eşittir. Olayı biraz daha basitleştirirsek bu ikisini atabiliriz. Ve Newton'ın evrensel yer çekimi kanunundan yola çıkarak bulduğumuz yer çekiminden kaynaklanan ivmenin hızı şuradaki formül olacaktır. Yerçekim sabiti çarpı yeryüzünün kütlesi bölü iki nesnenin merkezleri arasındaki mesafe ile yeryüzünün merkezi arasındaki mesafe. Bu nesnenin dünya yüzeyinin tam üstünde durduğunu farz ediyoruz. Dolayısıyla kütle merkezi dünyanın yüzeyidir. Bunun dünyanın merkezine uzaklığı aslında dünyanın yarı çapının karesidir. Bazen bu yerin yüzeyindeki yerçekimsel alan olarak da görülür. Çünkü bunu kütle ile çarparsanız, bu kütlenin çekim gücünü verir. Bu değerin gerçekte kaç olduğunu bulmak için, şimdi hesap makinemizi kullanalım. Sonra da aslında bu değeri, bize okul kitaplarında öğretilen değerle karşılaştırıp, aynı mı yoksa farklı mı olduğunu görelim. Ha bir de, bir de, yerin yüzeyinden uzaklaştıkça bu değerin nasıl değiştiğine bakalım. Özellikle de, özellikle de, Uzay mekiğinin ya da uluslararası uzay istasyonunun bulunabileceği yüksekliklerde. Bu yaklaşık 400 kilometrelik bir yüksekliktir. Aradığınız değeri evrensel yer çekimi kanunu kullanarak bulmaya çalışalım. Hesap da çıkaralım. Evet. G'nin değerini biliyoruz. Evet. 6.6738 çarpı 10 üssü eksi 11. Evet, hesap makinesindeki bu e tuşuyla çarpı 10 üssü eksi 11 yazabiliyoruz. Ve bunu yeryüzünün kütlesiyle çarpıyoruz. Evet, işte o da şuradaki değer. 5.9722 çarpı 10 üssü 24. Bunu da yeryüzünün yarı çapının karesiyle böleceğiz. Bu kilometre cinsinden, o yüzden her şeyin aynı cinsin olduğundan emin olmalıyım. Evet, 6.371 kilometre eşittir. 6.371.000 metre, evet 1000 ile çarparsak öyle ediyor değil mi? Ya da bunu 6.371 çarpı 10 üssü 6m şeklinde yazıp karesini alabiliriz. Bu yeryüzünün yarıçapıdır, yani yerin merkeziyle, bu devasa kütlenin ortasıyla, çekirdeğiyle yüzeyi arasındaki mesafedir. Şimdi hesabımızı yapalım. Evet, 9.8 küsür elde ederiz. Evet ve bunu yuvarlarsak da 9.82 olur ki bu da aslında bize okul kitaplarını öğretilenden biraz daha yüksek bir değerdir. Ulaştığımız değeri tekrarlarsak 9.82 metre bölü saniye karedir. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki burada ne oluyor böyle? Evrensel yerçekimi kanunuyla bulduğumuz değerle, yerin yüzeyindeki çekime bağlı olarak ulaştığımız değer neden farklı, neden tutmuyor? Aslında bu fark, yeryüzünün her tarafının eşit yuvarlaklıkta ve eşit yoğunlukta olmamasından kaynaklanıyor. Ve evrensel yerçekimi kanununu kullanırken bunu hesaba katmalıyız. Yeryüzü yuvarlığı, bazı yerlerde yuvarlağımsa olmaktan daha çok düz gibidir ve farklı yoğunluktadır yüzünün farklı katmanları farklı yoğunluktadırlar ve bir sürü farklı etkileşim söz konusudur. Ayrıca gerçek yer çekimini ölçerseniz çok çok az da olsa hava farkının da etkisi söz konusudur. Bunun dışında başka etkiler de vardır, fevkalade durumlar da söz konusudur. Çünkü yeryüzü mükemmel bir yuvarlak şeklinde değildir ve yoğunluğu da her yerinde aynı değildir. İşte tüm mesele aslında budur. Şimdi bununla ilgili başka bir konuya geçebiliriz. Peki, 400 kilometre yukarı çıkarsak yer çekiminden kaynaklanan ivme ne olur? Bu formülde g aynı kalacak, yerin kütlesi de aynı kalacak, ama yarıçap biraz artacak. Çünkü Dünya'nın dışına koyduğumuz bu nesne, uzay istasyonu ya da herhangi bir şey, yerin merkezinden 400 kilometre daha uzakta olacak. Bu 400 kilometreyi biraz abartarak gösteriyorum. Evet, bunu ölçekliymiş gibi düşünmeyin. Şimdiki yarıçapımız, yeryüzünün kendi yarıçapı artı 400 kilometredir. Uzay istasyonumuzun durumunu düşünürsek, R 6371 kilometre olmayacak. Buna 400 kilometre ekleyeceğiz. Yani, 6771 kilometre veya 6.771.000 metre ya da 6.771 çarpı 10 üssü 6 metre olacak. Evet, şimdi hesap makinemize geri dönelim. Sadece ikinci yani sonuncu girdiğimiz rakam üzerinde oynayalım ve 6.371 çarpı 10 üssü 6 yerine 400 kilometreyi de buna ek ekleyerek yani 371 yerine 771 yazalım. Sonuç nedir? 8.69 nokta metre bölü saniye kare elde ederiz. Evet, ölçü birimlerinin doğruluğundan da emin olabilirsiniz. Çünkü şurada yukarıda yerçekimi metreküp bölü kilogram çarpı saniye kare cinsinden yazılmış. Ve bunu yeryüzünün kilogram cinsinden kütlesiyle çarpıyorsunuz. Kilogramlar birbirine götürür, sonra da metrekareye bölüyorsunuz. Geriye metre bölü saniye kalır. Evet, birimlerimizde bir sorun yok. Son olarak bir yanlış anlamaya işaret etmek istiyorum. Bu videomuzda evrensel çekim kanunu anlatacağımız videodan daha önce evrensel çekim kanunu içeren bir konu anlatmış olduk. Böylece dünyanın etrafında bir yörüngede giderken yer çekimi olduğunu gördük. Sanki yer çekimi yokmuş gibi hissedilmesinin ya da görünmesinin sebebi uzay istasyonunun çok hızlı gitmesi ve bu yüzden serbest düşüş içinde olduğu halde. Dünya'ya ulaşamıyor ve dairesel bir hareket içine giriyor. Sonraki videoda da bu uzay istasyonunun yörüngede kalabilmek için hangi hızda gitmesi gerektiğine bakacağız. çekiminin gücünden dolayı merkezcil hızlanmanın, merkeze yönelik bir hızlanmanın sebep olacağı, yeryüzüne çarpma durumunun olmaması için ne kadar bir hızla gitmelidir uzay istasyonumuz bunu bulacağız.